Merhaba arkadaşlar, Neske oyun takipçileri. Bugünkü videomuz e, mobil oyunlar üzerine, Android yapımı oyunlar üzerinde. Her hafta bir video gelecek inşallah bir veya iki video demiyorum artık kaç tane video gelecek. Şu an geliyordur. E, fazla bir şey demeyeceğim arkadaşlar. İlk oyunumuz bu hafta oyunumuz e, Adını onun kimiyim ben? Sniper Şeyrama. Mete. Bu zilinden eskasız peki ya şurada şu an. Mete. Start başında başlıyorum ya arkadaşlar. Çok güzel. Ben bunu nasıl yapacağım? Telefonu sağ sol yaparak. Hedef orada diyor. Güzel de. Ha. Üstteki. Ee, Yakta. Hem parlak. Tamam tamam. Şeyden oynuyorum da arkadaşlar. Google Steady bir program var orada oynuyorum o yüzden skemtleşiyorum biraz. Ben bu defa hayatta tuturamam. Ah. Çok şey yani skemt. Yeah. Headshot. Good job. You did great in your Yiğitler bilmem ne bilmem ne tamam teşekkürler. Evet ilk aşamayı geçtik. Oraya bakıyorum. Evet. The meeting kırmızı ceketli adamlar oldu. Evet, çok açık ve net bir şekilde görüyorum şu an ben benim bir Eee, biraz sıkıntı olacak bu ama ben bunu ayarlayamam ki ya. Çok... Sıkıntı bu. Evet, şu an tam kafasındayım ama polis var. Polis gitmeden ne olur? <Gülüyor> <Gülüyor> Aaaah, kaçtı! Ah, fail, fail, fail kaçtı maalesef kaçır Retrie. sorry sorry benim hatam benim hatam tamam kabul ediyorum benim hatam <gülüyor> ee, tablet oyunları veya android oyunları bilgisayarda oynamak gerçekten zor anlıyorum kaçtan evet. az önce neden vuramadım bilmiyorum çok hızlı hareket ediyor Ben bunu hayatta... Buradan vurabilir miyim acaba? Yeeeey! Yeah. Misyon Corporation. Levera Lever 2 Kolek Levera Evet, tamam tamam Ha bunda bir de şey ev var Ener Enerji gidiyor Tamam tamam gidiyorum Evet, para paraşüller oyun yapacaklar. Paraşüllerin durması gerekiyor. Paraşüllerde özellikle ne açman gerekiyor? <gülüyor> vesaire. Vs. Vesaire. Varada sesim geliyor mu bilmiyorum ama sesim geliyor mu? Bir, iki, üç, dört, beş. Sanırım sıkıntı görünmüyor şu an. Evet. Check the kill. Kill this escaping criminal. Bir şey de var neden? Kaçmaya çalışan adamı bunun mu vuracağım? Ah, ye şimdi de tanırım. Ana bölünden vurdum. Çok potansiyel. Okey. Adamın adamın adamın buldu. Evet arkadaşlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama devam edelim mi? Hunting rifle. Evet, silahını seçtiyor. Hmm peki başka siyah seçebiliyor muyum? şunu seçtim. tabii ki. tabii ki 95 saniye iması yok. ya bunlar az ya mı var? al git feyin etlendiğinden nerede alacağım? keep şimdi diye. var. ne? Hmm, body, Top, türbün klik ooo oh. ammo mazol heee ucum başı Bündaki... şey, tamam ucum başı bana ne kazandıyo range mesafe 3-9 fiktem yükseltiyo hmm. Top da ne kadar oluyor? Party bir şey ekledi bana. Aldım şimdi gerekli. Nerede oldu? Daha iyiymiş. Badi daha iyiymiş ben badi alıyorum. Bu da bir şey olur? Tamam aldım. Nereden çıkıyorum? Evet şimdi bildiğimiz geçiyoruz. Satmıştım. Bakalım bu sefer bizi ne göre bekliyor. Ben bizi tekrar bir para. Ne ee, Kill the sniper. Is the position of the sniper who has one more shooting at in opponents. Ne demek? oh shit my god nerde adam? o adamı mı vurcam? ee vuramasam o adam ağzına gücükler benim biliyosun değil mi? ya bilseydim ben şeyi değiştirirdim <gülüyor> <gülüyor> nefes tutma yok mu? <gülüyor> yeeeeyy <Yeah>, mesafeye gel oooo <gülüyor> oooo hava gidiyerken avlanmak diye buna denir koçu Hadi bakalım, hadi bakalım. Pro, pro, pro, bir görev daha yapmak istiyorum. Oooo Mantis criminal Kildi durup duyulur Jelip Ponta Ponta Harit Eeee Evet Birinci burada Haa hiç zor olmadı İnan bana hiç zor olmadı Adamım şöyle biraz hareket et. ben Punkçısın tamam da yani <Grey> Kare nefes al nefes ver haydi gidiyo yeyyy tam isabet mustafa bum <gülüyor> headshot <gülüyor> alırım bir dal ve level 3 olduk alırım bir dal teşekkürler Türkiye ehhhhh <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi bu bölümünü burada sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen takipte kalın. Ee, şu altta görüyorsunuz şu an. Abone ol yazıyor. Abone olmayı unutmayın. Beni çok... <gülüyor> Söyleyemedim kusura bakmayın. Beni çok mutlu edeceksinizdir. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. iyi eğlenceler.